Arkadaşlarım selamlar, konu konu yeni nesil sorularla matematik serisine hepiniz hoş geldiniz Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Neden hemen videoyu beğenmeyi unutmayın Çünkü çok beğeneceğiniz bir video o yüzden beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunun geometri versiyonunu Kenan Kara Hoca'nızla birlikte aynı anda aynı saatte başlattık. Onu da takip etmeyi, onun da videolarını takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi biz bugünkü videomuzda ne yapacağız? Şunu. Birinci videomuz. İsmi Yeni Nesil İlk 12 Konu. Bu Yeni Nesil İlk 12 Konudan en az 3 tane daha video gelecek bunun haricinde. Aklında dursun bu. Tamam. Sadece ama sadece tek bir yayınlama çalışacağız? Tabii ki hayır. Farklı yayınlardan da yine sorular olacak. Ve temel mantığımız şu. Yeni Nesil soru çözeceğiz eyvallah ama yani bu işin Ana fikri bu değil. Yeni nesil soruları nasıl çözmemiz gerekiyor? Temel mantığı nedir? Biz bu soruları gördüğümüz zaman neyi algılamamız gerekiyor? Neyi anlamamız gerekiyor? Bu işin özü nedir? Bu sorular çözülürken neyi aradan çekip çıkarmamız lazımcığımızla ki biz bunları matematiksel bir dile dönüştürelim ve daha sonrasında da takır takır bildiğimiz gibi matematiksel işlemler yapalım. Çünkü çoğu zaman Soruya baktığımız zaman şunu algılayamıyorsunuz. Bu konu, bu soru hangi konunun bir kazanımı? Bunu algılayamıyorsunuz. Bunu algıladığınız takdirde olay zaten kökünden hallolmuş olacak. Çünkü sen zaten temel matematiği, o pür matematiğe zaten alışkınsın. Sen zaten bunları öğreniyorsun. Konu anlatımlarında biz bunları zaten çok güzel bir şekilde anlatıyoruz. Fakat iş yeni nesil soruyu çözmeye geldiğinde... O kazanımı bir hikayenin içerisine sıkıştırdığımız zaman asıl önemli olan orada senin ne yapacağın. İşte bunu yapamadığın takdirde çalıştığın konular da boşa gidiyor. Çözdüğün klasik sorularda boşa gidiyor. E doğal olarak denemelerde de düşük netler çıkardığın zaman moral motivasyonun kayboluyor. Ve bu sefer de diyorsun ki ne kadar çalışsam da olmuyor. Aslında o iş öyle değil. Doğru çalışırsan 3 saat çalışma bile senin için yeterli olacakken doğru çalışmıyoruz demek ki. Şimdi işte burada doğru çalışmanın güzelliklerini, doğru çalışmanın metotlarını göstereceğiz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Gelin şöyle bir sorularımıza bakalım. 12 tane birbirinden güzel soru çözeceğiz bu videoda. Ve o sorularında sevgili arkadaşlarım neyi nasıl sorduğuna da bir göz atacağız. Hadi bakalım. Buyurun videoya. Evet şunu da söylemeden geçmeyelim. Bu gördüğünüz pdf sevgili arkadaşlarım hazırlandı ücretsiz bir biçimde de videonun hemen açıklama kısmındaki o kısa link eklendi siz linke tıkladığınız anda bunu indirebileceksiniz size şimdiden hayırlı uğurlu olsun bol çözmeler diyelim şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle ilk sorumuzu yaklaştıralım ve bakalım aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda bize neler verilmiş x artı y bölü y verilmiş x artı z bölü z verilmiş Sayı doğrusu üzerinde de bunların yerleri gösteriliyor gördüğünüz üzere. Şimdi buna göre demiş aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi bu bir yeni nesil soru. Buna benzer sorular eski sistemde YGS, LYS'de sorulmuyor muydu? Soruluyordu ama yeni nesil dediğimiz tabir bizim lügatımıza sonradan girdiği için ismi yeni nesil değil. ÖSS sisteminde bu tarz sorular, hikayeli sorular, hikayeleştirilmiş sorular veyahut hikaye olmasa bile işin içerisinde matematiği bir görselin içerisine sığdıran sorular veya o görseli kafamızın içerisinde çizdirmeyi seven sorular eskiden sorulmuyordu. Eskiden saf matematik soruluyordu. Yani ne demek bu? İşte sana bilgileri veriyordu. Çeşitli kazanımları uyguladığın takdirde bu kazanımları doğru uyguladığın takdirde cevaptan başka bir seçenek zaten karşına çıkma ihtimali çok çok düşüktü ve sen de cevabı işaretleyip e, geçiyordun. Ama bu yeni nesil tabiri sonradan türediği için yeni nesil değil yani sonradan çıktığı için bunların ismi yeni nesil değil bu yeni nesil sorular illaki 2000 yıllarında da yazılıyordu emin olun. Çoğu kaynaklar var böyle Brezilya kaynakları falan böyle orada 1990'lı yıllarda 1992'li yıllarda falan böyle orada şu an bizim çözdüğümüz sorular falan var yani. Dolayısıyla bu sonradan türeyen bir iş değil. Yeni nesil soru diye tabir ettiğimiz sorular adı üstünde bu sınavın temel yeterlilik testi. Temel olarak biz soruyu gördüğümüz zaman soruyu okuduğumuz zaman bir bu soruyu doğru anlıyor muyuz? 2. Soruyu doğru algılıyor muyuz? 3. Bizim karşımıza çıkan gündelik hayattan verilen o problemleri, o e, sorunları biz matematiksel bir problem haline getirip matematik dilinde biz bunları yazabiliyor muyuz? Zaten bunları kontrol ediyor. Tamam. İşin en sonunda da eski sistemde olduğu gibi bakalım bu çocuk matematik biliyor mu? Diye sonuç olarak sen bunları dile getirdin. Matematiksel dile dönüştürdün. O matematiksel dile dönüştürdükten sonra bunu yapabiliyorsan eyvallah. Şimdi geometri kısmında yeni nesil soru yazması da e, onları görmesi de aslında basit. Çünkü neden? E, zaten hali hazırda siz geometride şekillerle uğraşıyordunuz. Şimdi biraz daha o şekilleri gündelik hayattan şekillerle soruyorlar. Bunu yapması basit ama matematikte yine nesil soru olduğu zaman işin içine mutlaka ama mutlaka bir hikaye de girmek zorunda. Şimdi bu sorumuz hikayeli olmayan sorulardan bir tanesi. Fakat yine de sanki böyle bir yorum istiyor bizden. Ki şıklarımıza da baktığınız zaman yani bu soruda senin şunu yapma lüksün yok. Soruyu çözeyim. Soruyu çözdükten sonra bir cevap bulayım. O cevabı da şıkların içerisinde bulursam eyvallah onu işaretleyeyim Bu soru değil. Bu soruda şıkların içerisinde bile bir yorum yapmanız gerekiyor ki şıklara göre de ilerlememiz gerekiyor. Şimdi o halde soruya bir daha bakalım. Şu sayı ve şu sayının bize sayı doğrusu üzerinde yerleri gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu sayılarla alakalı bu x artı y bölü y'yi x bölü y artı y bölü y biçiminde burayı da x bölü z artı z bölü z biçiminde tabiki yazabilirim şimdi bunları yazdıktan sonra aslına bakarsan şu x bölü y artı 1 iken şu da sevgili arkadaşlarım x bölü z artı 1'in ta kendisidir biliyorsunuz z bölü z ve y bölü y 1'e eşittir pekala şimdi 1'in üzerine x bölü y eklendiği takdirde bizim bu sayımız 1'den daha küçük oluyormuş yani sevgili arkadaşlarım aslına bakarsanız bu x bölü y ifadesi biz burada negatif olduğu yorumunu yapabiliriz. Negatifken de negatif bir basit kesir olduğu yorumunu yapabiliriz. Çünkü şurada kırmızıyla belirttiğim uzaklık aslında bakarsanız x bölü y artı birin yani şunun mutlak değeridir. Dolayısıyla bizim bu sayımız sevgili arkadaşlarım şuradaki x bölü y dediğim sayı özür dilerim. Şurası x bölü y'nin uzunluğu ve x bölü y'nin negatif olması gerektiğini anladık. Şimdi gelelim bir de x bölü z artı z bölü z'ye bakalım. Yani x bölü z artı 1'e bakalım. Bakın birin üzerine x bölü z eklemiş ve bu sefer birin üzerine bu kadar daha ilerlemiş. Yani x bölü z kesinlikle ama kesinlikle pozitif ve sevgili arkadaşlarım bir bileşik kesir. Şimdi x bölü y'ye basit kesir dedik ya. x bölü y'ye basit kesirse sevgili arkadaşlarım x'in mutlak değeri y'nin mutlak değerinden daha küçük olacaktır. Aynı şekilde x bölü z bir beleşik kesirse o zaman x'in mutlak değeri tabii ki bu sefer z'nin mutlak değerinden daha büyük olacaktır. Yani burada mutlak değerlerini sıralarsak z küçük x küçük y gibi bir sıralamada karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi şıklarımıza bakalım. x pozitif ise z'den büyüktür denilmiş. Şimdi öncelikle x bölü z'nin biz pozitif olduğunu biliyoruz. Şurası pozitif. Ve x pozitifse z'nin de pozitif olması gerektiğini biliyoruz. Ve x pozitifse dışarı bu şekilde çıkar. Z pozitifse o da bu şekilde çıkar. Ve x'in mutlak değeri z'nin mutlak değerinden büyükse tabii ki x de z'den büyüktür ya da z x'ten küçüktür. Ki burada x z'den büyüktür denilmiş yani doğru. B şıkkına bakıyorum. X pozitifse yine aynı muhabbet. Bu sefer y'den büyüktür demiş. Şimdi x pozitifse arkadaşlarım biliyorsun ki x bölü y negatifti. y ne negatif olması gerekiyor. E pozitif olan x sayısı e tabii ki negatif olan y sayısından daha büyüktür. Dolayısıyla b şıkkı da doğru. x negatifse demiş y'den küçüktür deniliyor. Şimdi x negatifse sevgili arkadaşlarım bu sefer... Y'nin pozitif olması lazım ki burası yine negatif gelsin. E doğal olarak negatif bir sayı pozitif bir sayıdan daha küçük olduğu için x y'den daha küçüktür. Bu ifade de doğru yani c şıkkı da doğru. x negatifse x z'den küçüktür denilmiş. Şimdi x'in negatif olduğunu düşünelim. Bu kısmın x bölü z'nin pozitif olabilmesi için z'nin de negatif olması gerekiyor. Aynı zamanda x'in mutlak değeri z'nin mutlak değerinden daha büyük olduğu için demek ki x sıfıra daha uzak o halde sıfır şurada x sıfıra daha uzaksa bu tarafta, z de bu tarafta olur. Ve gördüğün üzere x'in z'den daha küçük olması gerektiğini anlayabilirsin. Yani bu da doğru. Demek ki cevabımız e seçeneğiymiş. E şıkkına da bakalım yine de. Ne demiş? x negatifse z y'den büyüktür demiş. Şimdi öncelikle x negatif ise, x'in negatif olması demek, z'nin de negatif olması demek, x negatifse buranın negatif olabilmesi için y'nin pozitif olması gerekiyor. Bu durumda z negatif, y Pozitif olduğundan Z sevgili arkadaşlarım Y'den daha küçük olması beklenirken burada Z Y'den büyüktür demiş. O halde cevabımız gerçekten E seçeneğiymiş diyebiliriz. Evet ikinci sorumuza doğru bakalım. İkinci sorumuzda da yine yorumumuzu yapalım. Şimdi aşağıda bir tane yoklama fişi verilmiş. Dört derste bulunmayan öğrencilerin her biri iki basamaklı doğal sayıları ifade eden numaraları gösterilmiş. Sınıf başkanı olan Mehmet de her derste olmayan kişilerin numaralarını topladığında bu toplamların iki ders için tek sayı, iki ders içinde çift sayı olduğunu görmüş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır diye soruluyor. Aslına bakarsan burada... Eski yani klasik tarzda bir soru olarak bu soruyu yazabiliriz mesela biz bu soruda şunu yapacağız mesela şu derste olmayanların numaralarının toplamı bu derste olmayan kişilerin numaralarının toplamı bunların ve bunların toplamını aldığımız zaman bunlardan ikisinin tek ve ikisinin çift sayı olduğunu söylüyor o halde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır diye soruluyor amaç bu. Ama burada bir hikaye giydirmiş soruya. İşte sınıf vermiş 11a sınıfı buraya başlık atmış. Öğrenci günlük yoklama fişi buraya tarih bile yazmış. Mevcut 12 kişi bu 12 kişiden bunlar kafa bile karıştırabilir yani yeri geldiğinde. Mesela birinci ders 3 kişi yokmuş. Ee, soruyu eğer tam okumadan görsele baktığın zaman Hı, demek ki ilk ders sınıfta 9 kişi varmış. İkinci ders sınıfta 10 kişi varmış. Burada 9 kişi varmış. Burada 9 kişi varmış diye gereksiz gereksiz bilgilerde saçmalayabilirsin soruyu çözerken. O yüzden de soruyu tam okumakta fayda var. Şimdi biz şunu yapalım. Matematik derslerinde ki olmayan kişilerin numaraları toplamı AB artı CA artı 71. Şimdi bunun tek veya çift olup olmadığına bakacağız. Fakat burada AB 2 basamaklı sayı CA 2 basamaklı sayı gibi düşünelim. Düşünelim de. İşimize yarayan kısmını alalım, işimize yaramayan kısmını çöpe atalım. Şimdi öncelikle ben burada 1453 sayısıyla 1923 sayılarının toplamlarının çift sayı olduğunu direkt söyleyebilirim. Peki ben bu 1453 ile 1923'ü kafamdan mı topladım? Hayır. Tekliği çiftli önemliyse sayının sadece son basamağına bakacaksın. Ki birisi 1453 sonu 3 yani tek. Öteki de 1923 sonu tek yani 3 ikisini toplarsanız eğer sonunun 6 geldiğini bildiğim için çıkan sonucun da kesinlikle çift olduğunu söyleyebiliyorum. O halde burada şunu yapmakta fayda var. Bunun son hanesini B, bunun son hanesi 1, bununki de A. O halde ben diyorum ki A artı B artı 1'den bahsediyor bu. İkinci derse baktığımız zaman B ile B'yi topladık 2 B'den bahsediyor bu. Üçüncüsünde A artı B artı 7'den bahsediyor. Dördüncüsünde de A artı C artı 1'den bahsediyor. Şimdi <gülüyor> gel gelelim şu kısma. A artı B, A artı B. Burada tek bir sayı eklemiş, burada da tek bir sayı eklemiş. Yani o zaman şu ikisi kesinlikle ve kesinlikle ya ikisi de tek ya da ikisi de çift. İkisi çünkü benzer özellikler taşıyor. Peki 2B ne hocam? 2B, B ne olursa olsun kesinlikle ama kesinlikle çifttir. Eşin şimdi ben şu ikisine de çift dersem 3 tane çifte sahip olurum. Demek ki bu ikisi kesinlikle ama kesinlikle tek sayılarmış. O halde buna ne kalır? Bu da çift. Şimdi A artı C. Bir ekledim çift olduysa demek ki A artı C kesinlikle çift olacak. Ki kesinlikle çift diye bir şey sormuştu bize. A artı C varmışlıklarımızda var. O halde cevabımız E seçeneği olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim 3 ile. Aşağıdaki içinde bir miktar sıvı olan büyük bardağın içine... Çok güzel bir soru. Ee, yine içinde bir miktar sıvı olan küçük bir bardak koyuluyor. Şimdi şunun içinde zaten bir sıvı varmış. Büyük bardağın içerisinde. Bunun içine yine içinde bir miktar sıvı olan küçük bardak yerleştiriliyor. Küçük bardak büyük bardaktan çıkarıldığında kalan sıvı miktarı büyük bardağın kapasitesinin 1 bölü 5'i olduğuna göre küçük bardaktaki sıvı boş olan büyük bardağa döküldüğünde Büyük bardağın kaçta kaşı dolmuş olur. Şimdi şuradaki bilgiyi okumadık onu da hemen okuyalım. Bu durumda büyük bardağın içindeki toplam sıvı miktarı. Bakın büyük bardağın içerisindeki toplam sıvı miktarından bahsederken. Küçük bardak artı büyük bardaktaki sıvım miktarından bahsediyor. Küçük bardağın içindeki sıvı miktarının 4 katı oluyor demiş. O halde şöyle düşünebilir miyim ben? Şunun içerisinde küçük bardağın içerisindeki sıvının hacmine V dersem. Büyük bardakta önceden bulunan sıvının hacmi 3 3V olur. Böylelikle bunun toplamı yani büyük bardağın içerisindeki toplam sıvı miktarı 4V iken küçük bardağın içerisinde bulunan toplam sıvı miktarı V'dir ve bu şekilde ancak ben 4 katını yakalayabilirim. Tamam bu bir. İkincisi küçük bardak sıvının içerisinden büyük bardağın içerisinden çıkarılıyor. Çıkarıldığı takdirde büyük bardağın içerisinde zaten halihazırda içinde de bulunduğu 3V miktarda su kalır ve bu sıvı diyelim su demeyelim bu sıvı Toplam büyük bardağın hacminin 1 bölü 5'i ise demek ki 5'te biri. O halde büyük bardağın hacmine ben ne diyebilirim? 5 katı 15V diyebilirim tabii ki. Şimdi buraya kadar hem fikiriz, buraya kadar okeyiz. Küçük bardaktaki sıvı yani V kadar olan sıvı boş olan büyük bardağa döküldüğünde büyük bardağın kaçta kaçı dolmuş olur? Şimdi büyük bardağın hacmi 15V idi. Ben bunun içerisine V kadar bir sıvı koyarsam bu bardağın 1 bölü 15'inin Dolması gerektiğini ve bu kadar doluluk oranına sahip olması gerektiğini söyleyebilirim. Cevabımız D seçeneğiydi. Bakın ne kadar basit. Sadece ne dedik? V, 4V'yi kullandık. Buradan 3V'ye geçiş yaptık. 5 ile çarptık. 15V, e küçüğü de zaten V idi. V bölü 15V'den 1 bölü 15 yakaladık. Yani bir işlem bile yapmadık. Sadece ama sadece bu işlemi doğru yerden, hani o demiştik ya, cımbızla... Kelime veya cümle veya ifade çekmemiz gerekiyor sorun içerisinden. Bunu yakaladığın takdirde sen bir numarasın. Sen on numarasın. Bir numara, on numara. Bazen bir numara demek çok e, övücü bir şey. Bazen on numara demek çok övücü bir şey. Bizim de Türkçe dilimiz e, bunlara çok yatkın. Değişik bir dile sahibiz. <gülüyor> bir numara diyorsun ona da seviniyor. On numara diyorsun ona da seviniyor yani değil mi? Neyse devam. Hadi bakalım. TT'ye hazırlanan iki tane arkadaş var. Bir deneme sınavından sonra yaptıkları ikişer basamaklı olan net sayılarını bir kağıda önce çok yapanın neti yazılıyor. Sonra sağ yanına da hemen az yapanın neti yazılıyor. Olacak şekilde yazarak dört basamaklı bir sayı elde ediyorlar. Elde edilen bu sayıdan netler toplamı çıkarıldığında ise 3465 sayısı bulunuyor. Şimdi dört basamaklı bir sayı elde etmiştik ya o dört basamaklı sayıdan Netler toplamını çıkardığımız takdirde 3465 elde ediyoruz. Buna göre daha az net yapanın net sayısı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Şimdi çok net yapan arkadaşımız çok net yapan arkadaşımız AB net yapsın az net yapan arkadaşımız da CD net yapsın. Biz bundan netler toplamını çıkaracağız yani şöyle AB artı CD'yi çıkaracağız. Ve sonuç olarak elimizde o 3465 gibi bir sayıda kalacak arkadaşlar. Şimdi burada bir çözümleme içerisine girişecek olursak şöyle bir çözümleme yapılabilir. Ee, öncelikle AB sayısı çarpı 100. Böylelikle burası ne olur? AB çift sıfır olur. Değil mi? Yani A 1000 B100 sayısı olur. Artı bunun üzerine CD 2 basamaklı sayısını eklediğimiz takdirde ABCD 4 basamaklı sayısı elde edilir. Eksi içeri dağıttım. Eksi AB eksi CD yaptı. Eşittir 3465 dedik. Bakın şimdi burada CD'ler birbirini götürüyor. CD ile işimiz yokmuş yani. Anlatabiliyor muyum? 100 tane AB'den de bir tane AB çıkarırsanız 99 tane AB kaldığını görürsünüz. Karşı taraf ise 3465 olduğunu görüyoruz. Şimdi her iki taraf önce mesela kaça bölelim? 11'e bölelim isterseniz. 11'e böldüm 9 tane AB kaldı burada sağ tarafı 11'e böleceğim 34'ün içerisinde 11 3 defa kalan 1 16'nın içerisinde 11 1 defa kalan 5 55'in içerisinde 11 5 defa şimdi de her iki tarafı 9'a bölelim AB 2 basamaklı sayımız 31'in içerisinde 9 3 defa 27 yapar kalan 4 45'in içerisinde 9 5 defa. Demek ki AB2 basamaklı sayımız bizim kaçmış? 35 hocam. Tamam çok güzel. Bunda bir sıkıntımız yok değil mi? Şimdi yaptıkları netlerin ikişer basamaklı olduklarını biliyorduk bak. Burada şu an sorunun baş kısmına tekrar gittim fark ettiysen. Diğer sorularda da bunu yaptım. Sorunun ilk paragrafına geri döndüm. Burada ölümcül ölümcül bilgiler barındırabilir soru. Dolayısıyla bu sorunun her sorunun şu kısmını okuduktan sonra bir daha geri dönüş yapmamak suretiyle bırakmayın soruyu. Buraya mutlaka bir geri dönün. Şu an çünkü tıkandık. AB'nin 35 olduğunu bulduk CD. Şimdi burada bir ölümcül bilgimiz var. Buradaki ölümcül bilgimiz ikişer basamaklı olduğunu biliyoruz. Yani buradaki CD, CD iki basamaklı sayısı kesinlikle 35'ten küçük ama ama 9'dan da büyük olması gerekiyor. Çünkü CD'nin iki basamaklı olduğunu biliyoruz. Buradaki tam sayıları şimdi merak ediyoruz biz. İlk alınabilecek değer 10. Son alınabilecek değer de 34'tür. Bu arada kaç tane sayı var? Son terimden ilk terimi çıkardık ve 1 ekledik. Bu da bize 25'i verdi. Yani cevabımız D seçeneği olacakmış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hem de gönül rahatlığıyla. Evet şöyle ilk sayfamızı uzaktan bakalım. İlk sayfayı bitirdik. Şimdi 5. sorumuz için. Ee, sevgili arkadaşlarım ikinci sayfamıza geçiş yaptık Pekala ne demiş aşağıda bir dağıtımcı var Bakın ÖSYM e, her sene ama her sene ve her sene bıkmadan usanmadan şunu yapıyor Bir tane periyodik problem soruyor Ve bu periyodik problemlerin içerisinde bazen ortak kat bulma olayları bazen ortak bölen bulma olayları olabiliyor bunu niye yapıyor? Bu tarz sorular AYT'de de karşımıza çıkabilir. Bunu niye yapıyor? Ben ÖSYM olsam yapar mıydım? Ben de yapardım. Çünkü e, periyodik problemler çözme e, çözmek için ciddi anlamda e, temel düzeyde matematiğe hakim olabilmemiz gerekiyor. E, ve bu sınavın da ismini biliyorsunuz. Temel yeterlilik testi ve bu sorularla öğrencinin bu kazanımlarını çok güzel bir şekilde ölçülebiliyor. Ve bundan kaynaklı da periyodik problem soruluyor arkadaşlar. Tamam. Aşağıda bir dağıtımcı var. Her biri A sayısının eşit büyüklükteki 7 ciltlik kitap serisinden 5 cildini alabilen rafların olduğu raf düzeni gösterilmiş. Yani 7 ciltlik bir ansiklopedi serisi var diyelim elimizde. Birden 7'ye kadar. Veya işte Harry Potter serisi diyelim tamam mı? Ama bu kitapların her biri aynı kalınlıkta ve her birinden her bir rafa sadece ama sadece 5 tane sığabiliyor. Yani o cildin devamı olan 6 ve 7 yan taraftan devam ediyor. Ve 7 bittikten sonra birden tekrar başlıyoruz. 1, 2, 3 bak bu sefer 4, 5, 6, 7 sığmamış onları da yan rafa koymuş. E yeni cildin bir numarasını buraya koymuş. Demek ki 2, 3, 4, 5, 6 bir rafta 7 öteki rafta kalacak şekilde devam ediyor. Şimdi 1. haftadan itibaren yan yana sırayla bu ciltler gösterildiği düzende sıralandığında kitabın kitap serisinin 5. cildinin 40. kez konulduğu raf kaçıncı raf olur? Şimdi bu 5. cilden 40 tane koyabilmem için 39 defa 39 defa bu 7 kitap yani 7 ciltlik kitap serisi 7 ciltlik kitap serisi ne olmak zorunda? Bir kere yan yana konulmak zorunda. Kitap serisi yan yana konulacak. Yan yana konacak. Şimdi şu an 39 defa koyduk. 40. yapmak için artı 5 kitap daha lazım bize. Çünkü 5. cilde erişmek için 1, 2, 3, 4, 5'i de yan yana koymamız gerekiyor. O halde toplam kaç kitap koyarız? 39 çarpı 7 artı 5. Eşittir diyelim. 30 kere 7, 210. 7 kere 9, 63 topladık, 273. 5 ekledik, 278 tane kitap konulduğu takdirde 5. cilt 40. defa konulmuş olur. Peki bu hangi rafa konulur? Tabii bunda bulabilmek için biliyorsun raflara kitaplar beşerli beşerli konulduğu için ben bunu 5'e böleceğim. 27'in içerisinde 5 defa var, 25 çıkardık 2. 28'in içerisinde yine 5 defa var, 25 çıkardık 3. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek. 55 tane rafa kitapları dizdikten sonra 56. rafa geçtik ve 56. raftaki 3. kitap 5. cildin 40. kez kullanıldığı kitaptır. Dolayısıyla bizim cevabımız 56. raf olacak sevgili arkadaşlar. Yani cevap A seçeneğinde verilmiş diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Valla gayet açıklayıcı da çözmeye gayret gösteriyorum. Açıklayıcı da anlattığımı düşünüyorum. Anladığını da düşünüyorum ama inşallah anlamayan yoktur. Bir diğer sorumuz altıncı soru yine periyodik gibi e, algımızı o yöne doğru itap bir soru ÖSM bunu da yapıyor e, yani ne yapıyor hocam şunu yapıyor belli bir soru veriyor o soruyu görür görmez ilk başta şeklinden itibar, şeklinden kaynaklı diyorsun ki tamam bu soru periyodik işte başlayın ben buna ama daha sonrasında soruyu okuduğunda farklı tarzda bir soru olduğunu görüyorsun Şimdi bakalım sorumuza ne diyor bizden. 224 sayfalık boş bir defter var. Birden başlayarak ardışık biçimde sayfa numaraları veriliyor. Ve bazı semboller var. Bu gibi sembollerin her biri sayfa numaralarındaki, bak altını çizmiş, sayfa numaralarındaki sayıların rakamları toplamı aynı olan sayfalara aynı semboller gelecek biçimde çizilecek. Yani örnek veriyorum. Bir numaraya şunu koymuş ya. Şunu. Şimdi rakamları toplamı 1 olan 10. 10 numaralı sayfaya da bu sembolü koyacak. 100 numaralı sayfaya da bu sembolü koyacak. Çünkü bunların rakamları toplamı 1. Mesela 2 numaralı sayfaya e, ay koymuş, hilal koymuş. E şimdi bakıyorsun düşünelim 11 numaralı sayfaya da hilal koyar. Veya 20 numaralı sayfaya da hilal koyacaktır. Tamam. E bu şekilde... 224 sayfalık kitabın tamamını numaralandırdığımız takdirde bize bizim için kaç tane sembol gerekir diye sorulmuş. Şimdi bunu basit düşünmek gerekiyor. Ne gibi basit düşüneceğiz? Şöyle bir kere zaten rakamları toplamı en küçük birdir. Rakamları toplama 2 olan vardır, 3 olan vardır, 4 olan vardır, nokta nokta nokta. Bizim buradaki amacımız şu. Rakamları toplama en çok kaç olan vardır? Birden 224'e kadar rakamları toplama en büyük olan sayıyı bulmamız gerekiyor değil mi? Çok basit bak. Birden böyle, e, böyle call of duty falan oynayanlar bilir. Orada bir tuş vardı. Hangi tuş olduğunu şu an hatırlamıyorum. Shift olabilir. Shift'e basılı tuttuğunuz zaman böyle sniper'cı Nefesini tutar ve odaklanır böyle. O zaman titremesi falan kesiliyor. Aynı mantıkla. Burada bir böyle 3-4 saniyeline bir dur. Dinlen ve de ki o sırada tabii beynin çalışsın sen kendi dinlen ama dinginleş böyle. O sırada beynin bir çalışsın. Ne yapmam gerekiyor? Ya demek ki rakamları toplamı en büyük olan benim sayıyı bulmam gerekiyor. Bu sayıyı iki da aramak saçma. O zaman 3 basamakları düşünelim ve 9'ları kesin kullanalım. 1'den e 224'e kadar dokuzları kullanabileceğim 199 var. Zaten en büyük rakamları toplam en büyük olanı bu. Bunun rakamları toplam kaç peki? Bunun rakamları toplamı 19. Şimdi o zaman rakamları toplamı 1'den başlayıp 19'a kadar giden farklı semboller kullanacaksak toplam 19 tane sembol kullanabiliriz deriz. Ve cevabımız da D şıkkı olur. Bakın yine işlem yapmadık sadece ama sadece. Biraz mantık kurup soruya odaklanıp çözüyoruz. Tabii şimdi mesela ben bu soruyu size anlatırken 2.5-3 dakika geçti diyelim. Siz sınavda 2.5-3 dakika harcamayacaksınız. Yani bu soruyu düşünüp çözmesi size yemin ediyorum maksimum 30 saniye sürmeli. Çünkü işlem yok hiçbir şey yok. Sadece düşünüyorsunuz ve düşünce hızınız ışık hızından daha beterdir arkadaşlar. Daha beter derken ışık hızından fazla şekilde düşünce hızına sahipsiniz. Şu an gözlerinizi kapattığınız zaman kendinizi Miami sahillerinde Miami'de sahil var mı bilmiyorum ama Dubai diyelim Dubai sahillerinde bulabilirsiniz Demek ki düşünce hızınız gerçekten Ama gerçekten çok hızlı Şimdi aşağıda aynı türden ürünlerin Eşit sürede hazırlandığı bir restoranda Bir saatin altına yerleştirilmiş olan Ve sipariş fişlerinin Üzerine asıldığı panonun iki farklı durumdaki görünümü verilmiş Pekala Aynı anda bir ürün hazırlanırken Bir masanın siparişi tamamlanmadan Diğerine de geçilemiyor Bakın 12.07'de öğlen yemeği masa 12, 8, 3, 6, 9, 5 toplam 6 tane masanın siparişleri var listede hazırlanması gereken. 12.21 geçe yani bundan 14 dakika sonra 14 dakika sonra şunun masa 12'nin masa 8'in ve masa 9'un siparişleri hazırlanmış götürülmüş. Yani 3 masanın siparişi 14 dakikada hazırlanıp götürülmüş. Diğer 3 masa hala duruyor sipariş bekliyor. Bir sipariş hazırlandığında siparişe ait fiş panodan çıkarılmakta. İlk 3 sipariş hazırlandığı anda e, pano ve saat şekil 2'deki gibi görünmektedir arkadaşlar. Panodaki tüm siparişler hazırlandığında saat gösterdiğinde gösterdiğine göre masa 5'in siparişi kaç dakikada hazırlanmıştır diye soruluyor. Şimdi biraz böyle kafa karıştırıcı bir soru gibi görünüyor değil mi? Ama sadece merak etmeyin gibi görünüyor. Tehlikeli mi? Tehlikeli. Eyvallah. Ama ne yapman gerektiğini iyi kavraman gerekiyor. Şimdi öncelikle bakalım. Burada arkadaşlar bizim hazırlanan siparişlere bitirilen siparişlere odaklanalım. Kaç dakikada? 14 dakikada bitirilen siparişler var. Bak. Masa 12, masa 8 ve masa 9'un siparişleri tamamlanmıştı. Peki burada kaç tane dürüm var? 2 artı 3 5 tane dürüm var. Yazalım. 5 dürüm. Tamam mı? Daha sonrasında 3 çorba burada var, 3 çorbada burada var, 6 tane çorba ekstradan. Bir tane kebap burada var, bir kebap burada var, 2 kebap burada var, 4 tane de kebap. Tamam. Bunların her biri kaç dakika sürüyormuş? 14 dakika. Yani tamamını hazırlamak 14 dakika sürüyor. Şimdi saat 12.21 bu sefer şu masaların siparişleri hazırlanmaya başlıyor. Ve 12.42'de bu masaların siparişi de bitiyor. 12.21'den 12.42'ye 21 dakika var. Şimdi burada neler var ona bakalım. 3 çorba, 4 çorba, bir çorba da burada var. Toplam etti 8 e, çorba. 8 tane çorba. Kaç tane dürüm var? 3 dürüm burada, 2 dürüm burada var. 5 tane dürüm var. 5 dürümü de buraya yazdım. Peki karşılarına yazayım ki hani net bir şekilde görebilelim. Siz de böyle yapın karışık, karışık yazmayın. 2 kebap burada var, 4 kebap burada var, 6 kebap, 2 de burada var, 8 tane de kebap var. Şimdi gençler, burası toplam kaç dakika sürüyor? 21 dakika sürüyormuş. E peki, şimdi ben sağ taraftakinden, yani şuradan, şunu çıkarırsam, 5 dürümler gidiyor. 8 çorbadan 6 çorbayı çıkardım, 2 çorba. 8 kebaptan 4 kebabı çıkardım, 4 tane kebap kaldı. İşte bu süre farkı 21-14'te 7 dakika Bunların hazırlanma süresi olacaktır. Bizden istenen masa 5'in siparişleriydi. Yani bir çorba ve iki kebap. Bir çorba ve iki kebap isteniyor bizden. E gör, göründüğü üzere iki çorba ve dört kebabın yarısı kadar sipariş hazırlanıyor. O zaman 7 dakikanın yarısı olan 3,5 dakika bize cevabı verecektir. Doğru cevap C seçil. Şimdi sorunun bir hikayesi var. Ve bu tarz hikayeleri özellikle okurken... İnsan yorulabiliyor. Şimdi hocam yorulma değil de evet ben bu hissiyatı biliyorum. Yani video çekerken bu soruları çözerken mesela ee, bir şey hissetmiyorum. Yani nasıl diyeyim böyle bir ım, erinmiyorum. Ama normal standart işte kitaptan böyle bir soru çözerken açıkçası erinebiliyor insan. Neden? Çünkü soru uzun. Sorunun uzunluğundan ziyade bir hikayesi var. O hikayeyi anlamak hele ki Biliyorsun hikaye dediğimiz olay yani birisi size fıkra anlatırken sen biliyor ki o kişi size kalitesi fıkralar anlatıyor. O fıkrayı dinlemek bile sıkıcı gelir. Bakın dinlemesi bile sıkıcıyken Belli bir hikaye var. Ya, bu hikayeler komik hikayeler değil. ilgimizi çeken hikayeler değil, değil açıkçası. Sen bu hikayeleri okurken sıkılman kadar doğal bir şey yok. Ama e, tabi bu sorulardan mesela arka arkaya artık yüz tane çözdüm ve hiç, hiçbirini kaçırmadıysan. Bunun kadar da zevkli bir şey yok. Yani çözüyorsun. Doğruyu bulduğun an inanılmaz derecede bir keyif de veriyor. Ee, dolayısıyla bu işin bu kısmını odaklanın. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Aynen köprüyü geçene kadar ayıya dayı demekte de fayda var. şunu şurasında köprüye de zaten 50-55 gün gibi bir süre kaldı. Umarım köprüden hepiniz ad adam akıllı geçersiniz. Sekizinci soru. Şu kısmı silelim ki kafaları karıştırmasın değil mi? Şöyle temiz görünsün sayfamız. Şimdi kare biçiminde ve eş büyüklükte parçalardan oluşan bir çikolata paketi şekil 1'de gösterildiği durumdayken paketin ambalajı şekil 2'de gösterildiği gibi çikolata parçaları kırılmadan ve 4 parça çikolata dışarıda kalacak şekilde düz biçimde yırtılmış. Yani böyleyken böyle ikisinde de düz biçimde yırtılıyor. Şekil 1'de yani şunda açık kısmının uzunluğu 4 birimmiş. Pekala şekil 2'deki çikolatanın açık kısmının uzunluğu kaç tam sayı diyelim. Şimdi ben burada her çikolata parçasına A birim diyeyim. Tamam. Böylelikle burası da A olur. Burası da A olur. Burası da A ve burası da A olur. Ve e, iki tane ikinci çikolata parçası birinci şekilde ikinci çikolata parçası da varsayalım ki şurada kalsın. Hani şöyle bir görsele sahip olsun diyelim. Tamam. Şimdi Aslında burası da A. E o halde şunu, şunu düşünelim biz. Burada A dediğimiz uzunluk şura kısmın uzunluğu 4 birim olduğundan A dediğimiz uzunluk kesinlikle ama kesinlikle 4'ten daha küçüktür. Ama 2A dediğimiz uzunluk da 4'ten kesinlikle daha büyüktür. Bak 2A burası sonuçta. O halde A 4'ten küçükse 2A da 4'ten büyükse 2'ye bölersek A 2'den daha büyük olur. Yani arkadaşım A dediğim şey 2 ile 4 aralığındaymış. Tamam. E şimdi 4 nerededir hocam? Hemen buluruz 4 çarparsın 4a 8 ile 16 aralığındadır. Peki bu açık kısmın alabileceği tam sayı değeri kaç tane? 8'den 16'ya kadar. Tabi 8 ve 16 dahil değil. İlk anılabilecek değer 9 son anılabilecek değer 15'tir. Son terimden ilk terimi çıkardım ve 1 ekledim. Bu da bize 7'yi verdi. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bu soru ne sorusu? Basit eşitsizlik sorusu. ÖSS zamandaki basit eşitlik sorularını hatırlıyorsundur. Yani sana bir A değer aralığı veriliyor. Diyor ki mesela eksi ile diyor. 5 aralığı diyor. Tamam eyvallah. Buna göre der mesela A kare artı 5A eksi 7'nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Al sana ÖSS sorusu. Bu kadar. Tamam. Yani eskiden bunu yapıyorduk. E şimdi ne yapıyoruz? Daha basitini yapıyoruz aslında. Yani A'nın değer aralığını kendimiz buluyoruz. Diyor ki 2 ile 4 aralığında olduğunu bulduk değil mi? Bize de soru demiş ki 4 a'nın değer aralığını bul. E 4 de çarp diyor. E çarptık işte bu geldi. Şurası geldi. Burada da kaç tane tam sayı var diyor. E tamam çok güzel. Buradaki işte sıkıntı şu. Şunları kendin buluyorsun. Nereden? Hikayenin içinden. Hikaye görsel olarak verilir genelde. Yeni nesil soru dediğimiz sorular. Mesela çalışırken de bunları gözetin. Bazı yeni nesil sorular var üstünde sadece şekil vardır şekli kullanmazsınız o yeni nesil soru hikayesi yeni nesil olabilir. Ama görseli kullanıyorsan ki ÖSYM bunu yapıyor ÖSYM'in sorularına bakın bir tane bile görselini kullanmadığınız görsel bulamazsınız. Geometri sorusu kadar önemlidir matematiğin içerisindeki görseller. Geometri sorusu çözelmişçesine önemlidir. Görsel olmadan o soruyu çözemezsin. Bir soruyu görseli, soruda verilen görseli kullanmadan çözebiliyorsan o soru olmamıştır. Tamam o soru sevmeden çok çok uzaktır zaten. Dolayısıyla arkadaşım senin burada yapman gereken görseli düzgün biçimde anlayıp yorumlamak. ki Çok tatlı bir görsel, çok anlaşılır bir görsel. Hiçbir şeyi yok, derdi tasası yok bu görselin. Ee, sen bu görselden şunları çıkarabilecek kapasiteye zaten çoktan e, ulaşmışsındır. E buradan da zaten çok basit. 2 ile 4 arasında, 4 ile çarpın 8 ile 16 arasında, 9'dan 15'e kadar 7 tane terim var. Bu kadar. Olay bu. Şimdi 3. sayfamıza doğru geçtik. Çok beğendiğim bir soru var. Bu soruyu çok beğendiğim için aldım. ÖSYM tarzı mı? Evet, ÖSYM bu tarz sorularda soruyor. Hani bu kadarını sorar mı? Sorabilir. Ama dediğim gibi, e, bu tarz soruları soruyor. Aklında bulunsun. Benim de çok beğendiğim bir soru. Dikkatli dinlemene de fayda var. Şimdi xyz 3 basamaklı bir doğal sayı. Tamam. MN yazıp 3 tane böyle nokta koyup yanına da A yazıp kutu içerisine alınca bu ne anlama geliyormuş? MN 2 basamaklı doğal sayısının xyz 3 basamaklı doğal sayısına uzaklığı A'dır anlamına geliyormuş. Bak şurada verilen xyz var ya MN'nin Z'ye olan uzaklığı A'dır anlamına geliyormuş. Şimdi ABC 3 basamaklı doğal sayısı için BCA BAC verilmiş. Burada da sayılar var. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu ne demek? BC'nin ABC 3 sayısına olan uzaklığı hop 300'dür demek. Yani diyor ki bak ABC'den diyor sen diyor BC'yi çıkarırsan diyor 300 kalır diyor. E güzel kardeşim. ABC'den BC'yi çıkarınca zaten A sıfır sıfır kalmaz mı? Evet o zaman A3'müş. Bak, A 3müş bak. A'yı bulduk. Çok güzel. Şimdi A'yı bulduk ya bak. Şurası ne o zaman? 30 küsür sayı. Şimdi ABC'den diyor bu sefer. Yine ABC'den. AB'yi yani 30B'yi çıkardığın takdirde diyor. 311'i bulursun diyor ki biz zaten ABC'nin artık 300BC olduğunu da biliyorduk. Dolayısıyla burada üçümüzü yazalım. Şimdi C'den B çıktı. Ne kaldı? Bir kalmış. B'den de 3 çıkınca 1 kalıyormuş. 3'ü de aşağı indiriyormuşuz. B'den 3 çıkınca 1 kalıyorsa B4'tür. C'den 4 çıkınca 1 kalıyorsa C'de 5'tir. Hemen yazıyorum. B 4 ve C 5. Zaten 3 4 5'in sorusu olduğu çok belli oldu değil mi? 3 4 5 geldi. Pekala. X kaçtır diye sorulmuş. AC C sayımız kaç olur arkadaşlar? 35 mi olur? Peki şurası kaç? ABC B, 3 basamaklı sayımız 345'ti. 35'in 345'e olan uzaklığı sorulmuyor mu? Evet, o zaman x kaçtır? 10'dur. Çünkü 11'im uzaklıkta. Ee, şu 310'dur, özür dilerim. 310'dur. Cevabımız da B şıkkı olur diyebiliriz. Evet, 9. soru yine güzel bir soruydu. Devam ediyorum 10. soruya. Şimdi bir şekilde gösterilen en büyük kırmızı renkli kumaş her bir adımda 2 parçaya, mavi renkli kumaş da her bir adımda 3 parçaya ayrılıyor. Şimdi buna göre 10. adımda elde edilen, Kırmızı renkli kumaş parça sayısı ile mavi renkli kumaş parça sayısının çarpımının 5. adında elde edilen mavi kumaş parçasının sayısına oranını kaçtır diye soruluyor. Şimdi, karman çorman gibi görünüyor ama çok basit. Ne sorusu bu? Üslü sayılar sorusu. Üslü sayılar sorularını bu şekilde görmeye alışmalısın, mısın? Kesinlikle alışmalısın. Peki bu tarz sorular nasıl çözülür? Genelde böyle e, geometrik dizi kıvamında olduğu için bunlar çünkü çarpıla çarpıla gidiyor her seferinde. Geometrik dizi kıvamındadır. Geometrik dizilerden çok çok çok çok çok daha basittir. Dolayısıyla buradan neler olduğuna iyi dikkat etmelisin. Genelde tam kuvvetlerde bizim için çok çok değerlidir. Şimdi öncelikle şunu diyelim. Mesela kırmızılar birinci adımda iki parçaya ayrılmış. Her seferinde iki parçaya ayrıldığı için burada 4 parça. O zaman burası 2 üzeri bir parça, burası 2 üzeri 2 parça. O zaman 3. adıma baktığımız zaman da 2 üzeri 3 parça olacak. O halde 10. adıma kadar geldiğimizde 2 üzeri 10 parçaya ayrılmıştır diyebiliriz. Yine mavilere bakalım. Burası 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 parça. Bak 9 tane parça 3 üzeri 2. O zaman 10. adımdaki parça sayımız da bizim 3 üzeri 10'dur. E tabi 5. adımda elde edilen mavi kumaş parçası sayısı da 5. adımda 3 üzeri 5'tir. Şimdi diyor ki bana 10. adımda elde edilen kırmızı ve mavi renkli kumaş parçalarının adetlerinin çarpımı. Yani 2 üzeri 10 3 üzeri 10'un çarpımını diyor bana. 5. Ee, adımda elde edilen mavi kumaş parça sayısına oranla diyor. Yani 3 üzeri 10'a 3 üzeri 5'e oranla diyor. Soru bu. Yani aslına bakarsan bana şunu sormuş. Ne kadar basit değil mi? Ne kadar easy duruyor. Yani o zaman bize de bunu çözüp GG well play demek kalıyor. 2 üzeri 10 3 üzeri 10'un çarpımı ee, biz şöyle diyelim. Çarpmayalım önce. 3 üzeri 10'u 3 üzeri 5 ile sadeleştirelim burada 3 üzeri 5 kalsın. 2 üzeri 10'u ise 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti şeklinde yazma hakkına sahibim sonuç olarak. Bu da 4 üzeri 5'tir. Artık geriye sadece 4 üzeri 5 ile 5 üzeri 5'in çarpımı kaldı. Pardon 3 üzeri 5'in. Ve bunları da çarparsak 4 ile 3'ün çarpımı 12 olduğu için 12 üzeri 5 bize cevabı verecektir. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Çok güzel soruydu. Devam ediyorum. 11. sorumla Şimdi 11. soru bir köklü sayılar sorusu aslına bakarsanız ama amaç burada köklü sayıları kazanım yapmak değil sayıları tamamen kök dışına çıkarıp şurada anladığımız temel yeterlilik kısmını görsel zeka kısmını da adam akıllı biçimde çözebilmek düşünebilmek kök x a eşittir kök x yani şöyle bir sayı var bu sayıyı direkt kök içerisine aldık yazdık daha sonrasında ise bunu kök dışına çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra gerçel sayısının kafesi için A en büyük olsun B'de en küçük olsun diyor. Yani diyor ki dışarı çıkarabildiğin kadar bu sayıyı kök dışına çıkar diyor. Çıkarabildiğin kadar. içeride bir şey kalmasın istiyor yani tamam mı? Peki bunu yaptıktan sonra diyor A tane yatay çizgi ve sonrasında bu çizgileri dik olan B tane dikey çizgi çekilir. Kafesteki özdeş karelerin sayısı A'nın kare sayısıdır deniliyor. Örneğin kök 18'i düşünelim 3 kök 2 biçiminde yazılabilir. 3 tane yatay 2 tane dikey çizgiyi çi çektik. Arasında 2 tane oluştuğu için kare sayısı bu, bunun kafesinin kare sayısı 2 olur diyor. Şimdi buna göre aşağıda verilen sayılardan e, kare sayısı en çok olan hangisidir? Kök 28 dediğimiz 4 kere 7'dir. Dolayısıyla 2 kök 7 biçimde dışarı çıkarılabilir. 7 daha fazla dışarı çıkarılamaz. Kök 48 dediğimiz sayı 3 kere 16'dır. Dolayısıyla 4 kök 3 biçimde dışarıya çıkarılabilir. Kök 50 25 kere 2'dir yani 5 kök 2'dir. Kök 75 25 kere 3'tür yani 5 kök 3'dür. Kök 54'de 9 kere 6 olduğu için 3 kök 6'dır denilebilir. Şimdi burada gördüğünüz üzere 3'e 2'ydi Bu da hızlı bir işlem de yapabiliriz. 3'e 2. Ama arada oluşan karelere baktığınız zaman 3 tanesinin arasında 2 boşluk. ikisinin arasında 1 boşluk olduğu için 2 kere 1. Yani 3'e 3'e 2 ise eğer, şundan 1 çıkarıyorsun 2, bundan 1 çıkarıyorsun 1, 2 kere 1 sana kare sayısını verir. Hemen yapalım o zaman. 1 çıkardım 1, 1 çıkardım 6, kare sayısı 6. 1 çıkardım 3, 1 çıkardım 2, kare sayısı 6. 1 çıkardım 4, 1 çıkardım 1, kare sayısı 4. 1 çıkardım 4, 1 çıkardım 2, kare sayısı 8. 1 çıkardım 2, 1 çıkardım 5, kare sayısı 10'u verdi. En çok hangisidir diye sorulmuştu. 10 olduğu için cevap kökeli 4 olacaktı diyebiliriz. Bunları çizerek de bulabilirsin ama gördüğün üzere kesinlikle ama kesinlikle vakit kaybını minimuma indiren yöntem budur. Bunu da unutmayın. Bunun temel mantığı nereden geliyor? İki direk arasında bir boşluk varken, üç direk arasında iki boşluk, dört direk arasında üç boşluk vardır. Yani en tane direk arasında en eksi bir tane boşluk vardır. E burada da biz kare sayılarını saymak için gördüğün üzere, Üç tane direk vardı arasında iki boşluk vardır. İki tane direk vardı arasında bir boşluk vardır. İki kere birden 2'yi elde edebiliyorsak o zaman demek ki temel mantığımız bunlardan bir çıkarıp çarpmak oluyor. Tamam. Ve son sorumuz. Bu videonun da son sorusu. Bir sonraki videoda sevgili arkadaşlarım yine bu soruların e, aynı ayarda veya bir tık üstünde olan sorular bulacaksın. E, dolayısıyla sonraki videoyu sabırsızlıkla beklemende fayda var. Daha da bol çeşit soru göreceksin orada. 12. soruda bir ürünün fiyatında yapılan değişikliğe o ürünün talep miktarında tüketicinin verdiği tepkiye talebin fiyat esnekliği yani EF denir. İlk fiyatımız F1 son fiyat F2 ilk talep miktarı M1 son talep miktarı M2 burada delta M deniliyor delta M demek aslına bakarsanız işte burada hesaplandığı yöntem M2 eksi yani son talep eksi ilk talep bölü ilk talep delta f de son fiyat eksi ilk fiyat bölü ilk fiyat olacak şekilde ef şunun şuna oranıdır denilmiş. Buna göre bir malın fiyatında %5 artış olduğunda o mala olan talep miktarı %10 azaldığına göre bu malın fiyat esnekliği kaçtır diye sorulmuş. Şimdi işleri çok kolaylaştıracak bir yöntem. Aslına bakarsanız problemvari bir çözümü olan bir yöntem. Ben burada gençler ilk fiyat son fiyat demiş ya bize. E şimdi ben ilk fiyata 100k demek istiyorum. İlk talebe de 100a demek istiyorum. Böylelikle ilk fiyat 100k iken malın fiyat artışı %5 olduğunda son fiyatımız 105 olacaktır. O halde şunu elde edelim ve şunu elde edelim. 100a iken %10 azalırsa 90a'ya düşecektir. O halde önce yukarıyı hallediyorum. Son talep 90A'ya düşmüştü. 90A eksi ilk talep. 100A bölü 100A. İşte bunu arkadaşım delta F'ye böleceğiz. Yani son fiyatımız 105K olmuştu. 105K eksi 100K bölü 100K dedim. Şimdi buradaki 100'ler gitsin diyelim. Tamam mı? Tabi doğal olarak K'lar da gidecek. A'lar da gidecek. 90'dan 100'ü çıkardınız. Eksi 10'ü. 100'den şuradaki 105'ten 100'ü çıkardınız 5 geldi Eksi 10'u 5'e bölersiniz cevap karşınıza çıkacaktır Doğru cevabımız eksi 2 olacak Yani bu malın fiyat esnekliği eksi 2'dir diyeceğiz Şimdi bir de tabi bu tarz sorular var Hem TYT'de hem de AYT'de ÖSYM'nin vazgeçemediği Şimdi nasıl tarz sorular Hocam ben bu soruları görüyorum ama çözüp geçiyorum yani Bunları öğrenmek mühim mi? Çok mühim Vallahi çok mühim Sınavdan önce bunları kategorize edersen kafanda inanılmaz derecede rahatlarsın. Ne nasıl tarz bu soru? Sana yerine yazarak eee bulabileceğin bütün formülleri vermiş. Burada kafan neye karışabilir? Şunlara, F1, M1, Fake, Make bunlara karışabilir. burada zaten yerine yazacaksın. Ha bir de kafan şöyle karışabilir. Mesela burada %5 artış, %10 azalmış diyor ya. Sen şimdi buna İlk fiyata x dersen bunun yüzde artmış haline de gidip ilk fiyat xken ikinci fiyat x çarpı 105 bölü 100 müş dersen işte o zaman kafan yanar E direkt ne dedik i 100k işte. 5 artı 105k daha neye uğraşayım değil mi bu bu şekilde uyanıklıklar da sizleri kurtarabilir Evet arkadaşlarım Aa, güzel oldu ben keyif aldım ee, İyi ki bu seriye başlamışız dedim şu an yani ciddi anlamda keyif aldım çünkü soruları çözüp geçiyoruz çoğu zaman ya bu neye benziyor biliyor musunuz bir şeyi anlamadan böyle hiçbir şey irdelemeden bir kitap okumaya bir dergi okumaya bir makale okumaya benziyor bu hiçbir şey anlamıyorsan sadece okuyorsun Herkes okur bunu zaten. Bunu da öyle. Herkes bu soruları okuyabiliyor zaten. Veya. Çözme kısmına geldiğiniz zaman zaten çoğunuz çözüyorsunuz. Burada amaç sizlere soru çözmeyi öğretmek değil. Bak değil. Burada amaç şu: Yeni nesil sorulara hangi bakış açısıyla bakmanız gerektiği. Zaten çözebildiğiniz soruları ve kendinizi hani bir maksimize etmeye çalışıyorsunuz ya bir üst sınır koyuyorsunuz kendinize ve bazen tıkanıyorsunuz. Ark arkaya 10 tane denemeye giriyorsunuz matematiğiniz hep 28 ile 30 arası geliyor ve bir türlü 30 sınırını aşamıyorsunuz. Kendi kendinize de diyorsunuz ki ulan şu 30'u bir geçsem devamı gelecek çok hissediyorum ama bir türlü geçemiyorum ne yapsam olmuyor acaba ben bu muyum diye sormadan önce ben size müdahale etmek istedim siz o değilsiniz. İnsan beyni her daim her şartta ve her zaman geliştirilebilir. Her daim her zaman her şartta geliştirilebilir. Unutmayın. Ben burada size müdahale etmek istedim. Çünkü sadece bunları görerek, sadece bunları yaparak geliştirebilirsiniz kendinizi. Ee, neyi yaparak hocam? En başından beri anlatıyorum. Bakış açısı. Aynı soruları tekrar çözeceksin bir denemede daha. Ve o denemede eğer ki burada kazandığın bakış açısıyla bunu çözersem hem hız kazanacaksın, hem bakış açın değiştiği için olayları daha farklı yorumlayacaksın. Hem de burada verdiğimiz taktikler işine yarayacağım. Ve inşallah o 28-29 net yapanlar arkadaşlar 30'un üstüne kolayca kendini atabilir. 33'te takılan arkadaşlar rahatça 35'in üstüne atabilir. 19-20'de takılan arkadaşlar inşallah 24'ün üstüne çok rahat bir şekilde çıkabilir. Evet gençler bu ders benden bu kadar artık. Bakalım 53 dakikadır da videodaymışız. Ee, bu ders benden bu kadar. Kendinize dikkat edin olur mu? Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.